Sevgili dokuzlar selamlar ben Sevmeyli Hoca Sevmeyli Hoca Matematik kanalındasınız Arkadaşlarım bugün sizlerle birlikte 9. sınıf matematik dersi 1. dönem 1. yazılısına hazırlık provası yapıyoruz Evet bir prova yapıyoruz arkadaşlar Bir sınav konseptinde güzel bir şekilde sizi yazılığınıza hazırlayacak bir konsept 9. sınıflar mı sadece? Hayır 9. sınıflar 10, 11 ve 12. sınıflar içinde videolar gelecek Bu 9. sınıf videosu hazırlık videosu Sizler için bu soruları Metin Yayınları ve SML Hoca iş bildiriyle oluşturduk, seçtik ve bir sınav kağıdı hazırladık. Şimdi bu sınav kağıdının ücretsiz bir şekilde PDF'de videonun açıklama kısmında mevcut. Bunu da dilediğin gibi indirebilirsin. İstersen önce kendin çöz, çözmeyi dene. Bakalım kaç tane soruda doğru e, hatalar yapacaksın, kaç tane sorun doğru çıkacak. Acaba neler yapacaksın? Sınavda böyle bir sınav karşına çıkarsa, böyle bir kağıt karşına çıkarsa... Acaba kaç tane doğru olacak ve kaç puan alacaksın önce onları bir değerlendir istersen. Boş bıraktığın veya yanlış yaptığından şüphelendiğin soruları gelip çözümlerinde videodan öğrenebilirsin. İstersen sırf hazırlık olması açısıyla videoyu karşına açıp kağıdı da önüne koyup benle beraber soru çözümünü yapabilirsin. Karar senin. Dokuzuncu sınıflar özellikle sizler için söylüyorum. Lisedeki ilk yazılınız arkadaşlar umarım matematikte başarılı bir sonuç elde edersiniz. Dilerseniz gelin şimdi videomuza geçelim. Videoya geçmeden önce de kanala abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Evet geçiyoruz. Hazır mısınız? Evet gençler işte PDF'imiz burada. 9. sınıfı matematik dersi 1. dönem 1. yazılı soruları diye e, toplam bu videoda 18 tane soru çözeceğiz sizlerle ve milli eğitim talim terbiyenin Birinci yazılılara kadar hangi konu işlenmesi gerekiyorsa o konuların hazırlık soruları var. Şimdi birinci sorumuzda başlayalım. Kalemimizi alalım. Başlayalım soruları çözmeye. Demiş ki bakın. P önermesi 1'e denk. Q önermesi de 0'a. de 1'miş. Önermeleri için 3 tane bize denklik verilmiş. Hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi bu tarz sorularda sevgili arkadaşlar panik yapmıyorsunuz önce ve Yazılı o mantığıyla yaklaşacağımız için siz de yazılınızda bunları tek tek bir bir yazın arkadaşlar. Yani ayrıntılı yazın ki hoca çözümle ne yapmak istediğinizi anlasın. Biliyorsunuz hocalar anlamadığı zaman da puan kırıyor. E puan kırılmasını da istemiyoruz can sıkıcı bir muhabbet. Dolayısıyla tek tek açık haliyle yazın arkadaşlar. Mesela birinciye bakalım. P veya Q demiş P'miz birdi Q'muz sıfırdır R'de birdi. <gülüyor> Yazalım şimdi. P1'di 1 veya da 0'dı daha sonrasında V var R neydi o da 1'di şimdi öncelikle şu kısım sevgili arkadaşım 1 veya 0 demiş ya veya bağlacının içerisinde 1 varsa sonuç neydi 1'di geriye ne kaldı 1 ve 1 kaldı bu 1 ve 1 de V bağlacının sonucunun 1 çıkabilmesi için hatırlıyorsan 2 bileşenin de 1 olması gerekiyordu o halde 1 ve 1 neye denkmiş 1'e Pekala. Burada da bize 1 demiş zaten. Demek ki bu doğru. Güzel. Geçtik 2'ye. P'nin değili veya Q. Şimdi P'nin değili. P neydi? 1'di. Değil olunca ne oluyordu? 1 iken 0, 0 iken 1 oluyordu. O zaman bu 1 ne olur? 0 olur. 0 veya Q neydi? O da 0'dı. 0 sıfır veya 0 ve R'nin değili. 1'in değili ne o zaman? Bu da 0. Şimdi bakıyorsunuz şu kısma. 0 veya 0 veya bağlacında ikisi de 0 ise sonuç 0'dır. V 0. V bağlacının içerisinde yalnızca bir tane bile sıfır varsa sonuç ne oluyor? Sıfır oluyor. E burada da bize zaten sıfır demiş. O halde bu da doğru. Geçtim 3'e. P veya R'nin değili ve P1'di veya R'nin değili arkadaşlar? Birin değili sıfır. İşte bunun değili var bir de tepesinde. Bunlara dikkat et bak yazılı da kaçırma. Doğru diye yaparsın. Ondan sonra bir açıklanır yazılı sıfır almışsın o sorudan. Aman dikkat. Ve Q'nun değili yani sıfırın değili bir veya R arkadaşlar? O da 1. Bir. bir de bunun değili. Şimdi şu kısma bakıyorsunuz. 1 veya 0. Veya'nın içinde 1 varsa sonuç birdi. Burası 1 ise 1'in değili var bakın. 1'in değili nedir? 0'dır. Ve aslında gerisine bakmamıza bile gerek yok ama biz yine de yazalım. Yazılıdır ne olur ne olmaz. Neden yazmamıza gerek yok diyorum. Çünkü V'nin yanında 0 varsa sonuç sıfırdı zaten. 1 veya 1 1'dir. 1'in değili de 0'dır. Aha 2 tane 0 var. 2 0 varsa hepten 0'dır zaten. 0 ve 0 ne olacak arkadaşlar sıfır olacak Şimdi Burada ne demiş bize bir demiş E bu sıfır çıktı cevap Demek ki bir demiş bu ifade yanlış O halde bizim doğru cevabımız Bir ve iki olacak hangileri doğrudur diye sorulmuştu Doğru cevabımız bir ve iki arkadaşlar Tamam Bak birinci soru bitti Hocam buna kaç puan verirse Yedi puan verse yedi puanı kaptın şu an Tamam Devam ediyoruz ikinci sorumuzda. Bu önermenin en sade hali nedir diye sorulmuş Peki bulalım öncelikle bakın şurayı kontrol edeceğiz 1 ve P'nin değili var bir de şurayı kontrol edeceğim 0 veya Q var bakın arkadaşlar 1 ve eğer P'nin değili 0 sonuç 0'dır 1 ve P'nin değili 1 ise sonuç 1'dir yani aslına bakarsanız bak dikkat edin burada arkadaşlar P'nin değili 0 iken sonuçta 0 P'nin değili 1 iken sonuçta 1 geliyor. O zaman bu ifade p'nin değili ne oluyorsa cevapta o oluyor. E demek ki artık burası komple p'nin değiline bağlı olduğu için ben buna p'nin değili diyeceğim. Bu neyse sonuçta oluyor sonuçta. Pekala. Arada ne var bakın v var. V. şimdi geldim buraya. 0 veya eğer q 1 ise sonuç 1 oluyor. 0 veya eğer q 0 ise sonuç 0 oluyor. Yani bu da ne demek? Q neyse cevap o çıkıyor O zaman buraya da ben artık 0 veya Q falan değil de Direkt Q diyebilirim Sonuçta Q'nun kendisi oluyor cevap Peki önermesinin en sade Hali sormuştu. bakın bir de bunu unutmayın Burada tepede ne var? Değili var Şimdi mesela bu soru 8 puansa Sen bu soruyu böyle bıraktın hoca sana 5 puan verecek Tamam o 3 puanın nesini Beğenmiyoruz onu da alalım 3 puanla alalım Değili demiş bir de bunun değilini Alacağız şimdi Ne vardı gençler Ne vardı Demorgan kuralları vardı değil mi? Demorgan kuralı neydi? Demorgan kuralları hemen şöyle hatırlatalım size. P veya Q'nun sen değilini aldığın takdirde bu ne oluyordu? P'nin değili veya'yı V yapıyordun bir de Q'nun değili diyordun. P ve Q'nun değili neydi arkadaşlar? Bu da P'nin değili veya Q'nun değili oluyordu. Hmm peki güzel. Şimdi o zaman e, bizden bunun değilini almamızı istiyorsa biz ne yapacağız arkadaşlar? P'nin, P'nin, bakın yazıyorum, P'nin değilinin değili, V'yi veya yaptım, Q'nun da değilini aldım. Pekala, denktir diyorum, aman bak eşittir falan deme. Hocalar ondan bile puan kırar. Denktir, P'nin değilinin değili P'dir veya Q'nun değili. İşte arkadaşlar bu ifadenin en sade hali budur diyebiliriz. Tamam, Geçti güç. P ise Q'nun değili ise Q'nun değili önermesinin en sade halini bul demiş bize. Bak burada da bu sorunun amacı şu kazanımı kazandırmak P ise Q'yu sen P'nin değili yani birincisinin değilini aldın araya veya yapıştırdın ikincisinde aynen yazdın. İse'yi veya bağlacına çevirebiliyoruz arkadaşlar böylelikle tamam mı? E madem öyle ben burada bu iseleri gidip veya'ya çevirsem acaba neler gelecek bir bakalım. Bak şimdi şuradaki ise'yi veya yapmak için birincinin değilini alacağım. P'nin değili veya şunun aynısını yazacağım. Q'nun değili. Kapattığım ise var Q'nun değili. Pekala. Şimdi ise şöyle diyelim. Şuradaki ise'yi de veya'ya çevirsek ya olmaz mı? Hadi çevirelim. Ben bunu veya yapabilmem için şu kısmın birincinin neyin almam gerekiyor? Değilini almam gerekiyor. Bir de burada Q'nun değili var. Bunu aynen yazıyorduk. Pekala. Hadi ona da eyvallah. Şimdi P'nin değili veya Q'nun değilinin değili. Bak yine yukarıda ikinci soruda bahsettiğimiz De Morgan kuralları. De Morgan kuralından kaynaklı burası ne olur arkadaşlar? P'nin değilinin değili P veyanın değili V olacak. Q'nun değilinin değili de Q olacak. Ve burada ne var? Veya var. Q'nun değili. Çok güzel. Bak bir kazanım daha. Veya bağlacının ve bağlacı üzerine dağılma özelliğini kullanacağız şimdi burada. Q'nun değilini buraya ve buraya dağıtacağız. Nasıl? Şöyle şuraya taşıyorum işlemi. Denktir dedim. P dışarıdaki bağlacımız veya Q'nun değili. İçerideki ana bağlacımız V olduğu için buraya V yazdım. Daha sonrasında Q veya Q'nun değili yazdım. Şimdi Q veya Q'nun değilinin özel bir durumu var. Ne o özel durum? Bu 1 ise bu 0, bu 0 sıfır, ise bu 1 oluyor. Ve veya bağlacının içerisinde bir tane bile 1 varsa sonuç ne oluyordu arkadaşlar? 1 oluyordu. Ve bak burası 1'miş. P veya Q'nun değili yazdım. Şimdi bak V bağlacının özelliklerinden 1 ve P neye denkti? Her daim P'ye denkti. O zaman 1 ve P veya Q'nun değili neye denktir? Tabii ki sevgili arkadaşlar P veya Q'nun değiline yani şuradaki ifadenin Aynısına denk olacak sevgili arkadaşlar. Doğru cevabımız bu. Bunu yazdın. Soru kaç puansa o kadar tam puan aldın. Tamam bak aynısını yazdın tam puanı kaptın. Sıkıntı yok. Geçtik dörde. P'nin değili ise 1 ise P ise P'nin değili veya P. Bir sürü P var. Bir tane de 1 var. Bu önermesinin en sade hali sorulmuş. Buluruz. Sıkıntı yok. Şimdi bak. ise bağlacı için. Sadece ama sadece bir ise sıfır. Sonucu neydi? Sıfırdı. Diğer tüm durumlarda sonuç bir geliyordu. Diğer tüm durumlar derken mesela burası bir ise buranın ne olduğunu bilmene gerek yok. Direkt yapıştırabilirsin bir diye tamam mı? O halde bak ise bir demiş. Burası nedir arkadaşlar? Burası birdir. Oo çok güzel. Bayağı kısalttı işimizi. Peki şimdi şuna bakalım. P ise P'nin değiline bakıyorum. Yani şu kısma bakıyorum. P bir olursa Tabii ki P'nin değili 0 olur. P 0 olursa tabii ki P'nin değili 1 olur. 1 ise 0 0'dır. 0 ise 1 1'dir. E şimdi bakıyorsun buraya. Burada P'nin değili bakın P'nin değili Neyse cevap o oluyor. P'nin değili 0 iken 0 P'nin değili 1 iken sonuç 1 oluyor. E madem öyle demek ki burası P'nin değiline ile bağlı. Güzel kardeşim. Yani arkadaşlar. Şu köşeli parantez var ya O köşeli parantezin içini artık ben buldum Bak neymiş bir ise p'nin Değiliymiş bir ise p'nin Değili kapattım köşeli Parantezi dışarıda bir tane V'yamız var onları unutma bir tane de en dışarıda P var peki Şimdi bunu bulacağız Arkadaşlar bir ise Eğer burası sıfırsa Sonuç sıfır 1 ise eğer burası 1 yani ise sonuç 1 Yani P'nin değili ne sonuç o oluyor Demek ki burası neye denkmiş P'nin değiline Dışarıda ne var bir tane V'yamız var ve yanında da P var Ooo çok güzel artık soru bitti Şu kısma kadar bile getirsen Soru 10 puansa hoca sana 9 puan verir Hatta 10 vermemek için kendini zorlar ama mecbur 9 verir Şimdi bak P'nin değili 1 ise P0'dır e Bu 0 ise bu da 1'dir Aralarında da veya bağlacı var veya bağlacının içlerinden bir tanesi birse sonuç ne oluyordu? Bir oluyordu. Demek ki bu ifadenin sonucu her halükarda ne olacakmış? Bir olacakmış. Bunu da yazdın tam puanı koydun cebine. Tamam. Şimdi beşinci soru. Bir sözel bir soru. Düşünüyorsam varım önermesinin karşı tersi soruluyor bize. Hmm. Şimdi bak. Düşünüyor yazalım. Biz de yazalım. Düşünüyor isem varım. Pekala. Ben şu kısma P önermesi demek istiyorum. Şu kısma var olmamız kısmına da Q önermesi demek istiyorum. İse de bir bağlaç sonuçta. Şöyle ise yazdım. P ise Q'nun karşıt tersi neydi arkadaşlar? Q'nun değili ise P'nin değiliydi. Tamam. Biz işte bu cümleyi kuracak mısınız şimdi? Bu cümleyi nasıl kurarız? Çok kolay. Q'nun değilini yani şuradaki cümlenin, buradaki cümlenin, önermenin olumsuzunu alacağız. Va, varım kelimesinin olumsuzu ne? Yokumdur, değil mi? O zaman yok isem, yok isem bak varımın tersi yok ise ise yok isem P'nin değili. Düşünüyorum tersi. Düşünüyorum değili. Nedir? Düşünmüyorum. Yazdınız bak şimdi düşünmüyorum yazdın ve tam puanı aldın. Yaklaşık 3-4 puanlık falan bir soru olur. Tamam mı? Ama yine de dediğim gibi yukarıda bahsettik 3-4 3-4 biriktirerek benim arkadaşlarım 60-70 alıyordu ben de bir soruyu tam yapamıyorum diye 50 alıyordum yani tamam ona ona dikkat bak yok isem düşünmüyorum bu önermenin karşıt tersidir peki burada şundan da bahsedelim size koşullu önermeler koşullu önerme dediğimiz P ise Q önermesi aynı zamanda kendi karşıt tersine denktir arkadaşlar bunlar karşıt terslerine denktirler. Mesela örnek veriyorum. Ders çalışıyorsam başarılı olurum. Bunun karşıt tersine başarılı olamazsam ders çalışma. Aynı şey ikisi de. Dolayısıyla birbirlerine denktir arkadaşlar. Hatta Türkçe örnekler için bile çok nadir böyle örnekler sağlar mantıktaki bağlaçlarla. Gündelik hayattaki örnekler, Türkçe sözel örnekler, çok nadiren böyle birebir tutan cümleler gelir. Bakın tutuyor. Karşı tersleri birbirine denktir. Tutuyor. Aynı şeyleri anlatmak zorundadır bunlar. Şimdi geçelim sağ üst tarafa 6. sorumuza. Şimdi arkadaşlar 6. sorumuzda demiş ki bize. Px diye bir önerme var. Bu önerme bize şunu söylüyor. 0 ile 1 arasındaki her reel sayının karesi kendisinden küçüktür açık önermesinin sembolik mantık dilinde yazılışı nedir? Hemen yazalım bak. Px. Ha hocam orayı ben de yazarım. Orası kolay zaten. Bak burada zaten yazmış. En başını e tamam sıkıntı yok. Devamlı yazalım. Şimdi diyor ki bak. Sıfırla bir arasındaki her reel sayı. Sıfırla bir arasındaki her reel sayı. O zaman şöyle desek olur mu? Evrensel niceleyiciler vardı. Bir de varlıksal niceleyiciler vardı değil mi? Evrensel niceleyici buydu, varlıksal niceleyici buydu. Bunu her kelimesinin yerini tutuyordu matematikte. Bu da vardır veya en az bir tane anlamını tutuyordu. O halde burada her kelimesi kullanıldığına göre ben hangisini kullanacağım? Tabii ki bunu kullanacağım. Pekala, P(x) e vermesini yazıyoruz. Her x elemandır 0 bir 1 arası. 0la 1 arasındaki reel sayılar. Reel sayılar en sona ekleriz tamam mı? Virgül bu virgül ne anlamını katıyor Buraya için Sıfırla bir arasındaki Her x sayısı için Bu sayının Karesi kendisinden Küçüktür hangi sayıdan bahsediyoruz Biz sabahtan beri x'ten bahsediyoruz değil mi O zaman ne diyeceksin x'in karesi Kendisinden küçükmüş Küçüktür kendisine x Ve burada arkadaşlar x'in reel sayı olduğunu Unutmayın x eleman reel sayı diyeceğiz İşte size arkadaşlar Yukarıdaki sözel olarak, Türkçe olarak verilen cümlenin matematik dilindeki karşılığı budur diyebiliriz. Böyle bir soruyu ben e, milli eğitimde bir sınav hazırlasam, yazılı hazırlasam ve öğrencilere sorsam böyle bir soru için eğer soru sayısı da bu şekilde 18 taneyse falan yaklaşık olarak bir 6-7 puan değer biçerim. Bu soruyu yapan öğrenci de 6-7 tam puanı veririm. Ama bu şekilde yazmak kaidesiyle. Tamam. Devam edelim gençler 7. sorumuzdan. Hadi bakalım. P'nin değili ve Q'nun değili ve R'nin değili veya Q işte bir de bunun değili var. Denktir 1 demiş olduğuna göre P, Q, R doğruluk değeri sırasıyla nedir diye sormuş. Bak şimdi ben bu önermeyi şöyle bir şuradan alayım arkadaşlar. Bunu da biraz büyütelim tamam mı? Ekranda şöyle büyükçe bir yer kaplasın ve buna göre yorumlayalım şimdi. Şimdi dikkat ediyorsunuz. Aradaki bizim ana bağlacımız, ana bağlaç bakın parantezlerin arasındaki bağlacı ana bağlaç diyin sizde. Ve, değil mi? Ve şöyle düşünün. Sarıyla taradığım önerme ile şuradaki maviyle taradığım önermenin ve bağlacıyla bağlanması sonucu sonucu kaç çıkmış? 1. Şimdi ve bağlacının sonucu 1 ise aha burası 1, aha burası 1. Yalnızca ve yalnızca 1 ve 1 bir, 1 verir bize. Başkası olmaz. Başkasını istemiyoruz. V bağlacının içlerinden bir tanesi sıfırsa sonuç sıfır oluyor zaten çünkü. Peki o halde şimdi gelin şurayı yorumlayalım. P'nin değili ve Q'nun değili neymiş arkadaşlar? Birmiş. Aha yine aynı şey çıktı karşımıza. Arada V bağlacı var. Sonuç bir çıktı. Demek ki bu da bir. Demek ki bu da bir. Şimdi Q'nun değili birse tabii ki Q sıfırdır. P'nin değili 1 ise tabi ki P sıfırdır. Geçelim yan tarafa. Yan tarafta ise buna benzer işlerle uğraşacağız. R'nin değil veya Q denkmiş arkadaşlar. Neye? 1'e. Şimdi Q neydi? Q sıfırdı. Aha buraya yazdım. Şimdi veya bağlacının bileşenlerinden bir tanesi 1 ise sonuç ne oluyordu? 1 oluyordu. E şimdi bunun bileşenlerinden bir tanesi sıfır, o zaman bunun yüzde yüz bir olması lazım ki bir veya sıfırdan karşımıza bir çeksin. E o zaman r'nin değili de birmiş, o zaman r de sıfırdır. Ve bizler ne istenmişti? P, Q önermelerinin doğruluk değerleri. P sıfır, Q sıfır ve r de sıfırmış. Yani bunların hepsi sıfırmış. Bu şekilde aynı mantıkla bu soruyu bu şekilde çözen öğrenci bu yazılıda bu sorudan tam puanı kaplamıştır arkadaşlar. Şu ana kadar tam puan kapan var mı? Onu da bilmek isteriz açıkçası. T N kümeleri için. Hmm küme diyor. Kümelere geçtik. Peki. T N kümeleri için. ST eşittir 17. ST neydi? T kümesinin eleman sayısı. Bu da N kümesinin eleman sayısı. Ve T birleşim N'in eleman sayısı da 22'ymiş. T kesişimliğinin eleman sayısı soruluyor. Bu tarz soruları. Bak bu tarz soruları. Venn şeması çiz. Öyle çöz. Bak benden sana söylemesi. Oraya bir venş aması çiz. Hocanın çok hoşuna gider. Bak vallahi hoşuna gider. Şimdi bak bir tane t kümesi çizdin mi? Çizdin. Bir tane de n kümesi çizdin şöyle. İsimlendir bir de bunları. Buna t kümesi de buna n kümesi de. Şimdi t kümesinin eleman sayısıyla n kümesinin eleman sayısını vermiş. E ben ikisini toplasam 17 ile onun toplamı 27 yapar. Ama birleşimlerinin eleman sayısının 22 demiş. Allah Allah. O diğer 5 tanesi nereye gitti? Şimdi bunun için bunun için şöyle bir şey yazacağım. Sen de sınavda böyle bir soru karşına çıkarsa sen de yaz, tamam mı? İyi dinliyorsun. S A birleşim B hatta sorudakinin aynısını kullanalım. T ve N'yi kullanalım. S T birleşim N bu bütün kümeler için geçerli. eşittir ST artı S ne Eksi S A kesişim B Diyeceksin Tamam yani Şurası görünmüyor olabilir sen de Hemen şöyle yapalım ki gör Şimdi iyi dinliyorsun T birleşim n n'in eleman sayısı T'nin eleman sayısı artı n n'in eleman sayısı Eksi A kesişim A kesişim B değil tabi ki T kesişim ne Hemen düzeltelim orayı T kesişim ne Pekala madem bu böyle bana şunu vermiş mi? Vermiş. Bu 22'ymiş. Eşittir dedim. ST'yi de vermiş mi? Vermiş 17. SN'yi de vermiş. E, o da 10'muş. Eksi bu ne? T kesişim eleman sayısı. Aha bize sorulan. Biz de buna x diyelim o zaman. Olmaz mı? 17 ile 10'u topladım mı? 27. 27'den x'i çıkarmış ve 22 bulmuş. O zaman x kaçtır arkadaşlar? X tabii ki 5'in ta kendisidir. O zaman t kesişimle n eleman sayısı 5'tir diyebiliriz. Evet. Demek ki artık şu Venn şeması üzerinde de şurası 5'miş. Burası 5'miş. T'nin eleman sayısı 17 ise 12 tanesi buraya kalır. N'nin eleman sayısı 10 sa 5 tanesi buraya kalır. Bak şimdi iyi dinle. 15, 5, 5 daha topla kaç yapar? 22 yapar. Aha da bu da sağlaması. T birleşimle n eleman sayısını şunların toplamı bize vermek zorundadır. Şimdi geçelim dokuzuncu sorumuza. Biraz basitçe bir soru. İyi dinliyorsunuz. A ve B kümeleri için A C E kümesi. A C E neresi? Bak şurası, şurası, bir de şurası. Bu küme A fark B kümesidir. A fark B neydi ya? A fark B. Neydi? Sen söyle. A fark B. Bunun Türkçe telaffuzu neydi? Şu, A kümesinin içinde olup da B'de olmayanların kümesi. He. Şimdi gerçekten buradaki A, C ve E öyle mi? Bu A, C, E elemanları A kümesinde var ama B kümesinde yok. O zaman gerçekten A, C, E elemanlarının kümesi A fark B'dir. Doğru. 1, 2, 3 kümesi A kesişim B'dir. Şimdi kesişim ne demekti? Bunun Türkçe telaffuzu neydi? Hem A kümesinde hem de B kümesinde bulunan elemanlar demekti. E şimdi 1'e ve 1'e, 2'ye ve 3'e bakıyorsun. Gerçekten öyle mi? Bunlar hem A kümesinde hem de B kümesinde var mı? Var. O zaman bu da doğru. A, B, C, D, E, F. Bunlar hangileri arkadaşlar? Hemen gösterelim, işaretleyelim. Şu sarıyla işaretleyelim. A, B, C, D, E ve F. Bunlar arkadaşlar A kesişim B'nin tümleyenidir demiş. A kesişim B neresiydi? Şurasıydı. Peki bu tümleyen ne demek? A kesişim B'nin dışındaki her yer demek. Şimdi A kesişim B şurasıydı. A kesişim B'nin dışındaki her yerde gerçekten bu sarıyla işaretlediklerim var mı? Var. O zaman bu da doğru. Yani hangileri doğrudur demiş. 1, 2 ve 3 doğrudur diyeceğiz arkadaşlar. Doğru cevabımız da bu olacak. Umarım anlaşılmıştır. Artık yazılı kağıdımızın ön yüzünü bitirdik. Şöyle uzaktan da bakalım bir sayfamıza. He. Eğer senin de yazılı kağıdın böyle dop doluysa zaten şu an ön sayfayı full edin. Yani neredeyse 50 puan kaptın cebine koydun artık 100'e doğru yardır yardır koşacaksın tamam mı? Ama öyle normal bak, yardır yardır koşacaksın. Öyle biraz acımasız olmak gerekiyor. Lisede puanları cebine dolduracaksın ki üniversite sınavına girdiğinde de çok büyük faydasını göreceksin. Hadi bakalım. O dediğimi sen bir araştır bakalım. A birleşim B, A kesişim B ve A fark B'nin öz alt kümeleri sayıları sırasıyla 255, 3 ve 15 olduğuna göre S, B kaçtır? Yani B'nin eleman sayısı sorulmuş bize. he şimdi bak öz alt küme. Öz alt küme neydi ya? Bir alt küme vardı değil mi? Bir de öz alt küme vardı. Şimdi alt küme sayısını biz 2 üzeri de buluyorduk. N neydi o kümenin eleman sayısıydı. Ve bundan da 1 çıkarınca neyi buluyorduk? Öz alt küme sayısını buluyorduk Öz alt küme sayısını buluyorduk Pekala Şimdi o zaman ben tek tek 2 üzeri n'den 1'i çıkarıp Gidip 255'e eşit deyim. Böylelikle 2 üzeri n eşittir 256 gelsin 256 da 2'nin 8. kuvveti değil mi? O halde 2 üzeri n 2 ise n burada 8'dir Yani a birleşim b'nin öz alt küme sayısı 255 ise Eleman sayısı 8'dir diyoruz Şimdi gelelim A kesişim B'ye. 2 üzeri N eksi 1'i bu sefer kaça? 3'e eşit diyoruz. Buradan 2 üzeri n eşittir. 4 gelir eksi 1'i karşıya atarsan. n de bakın 2'nin kaçıncı kuvveti 4? E, tabii ki 2. Demek ki bu da 2 elemanlıymış. A fark B'nin 106 küme sayısı da 15'miş. O zaman 2 üzeri N'ye eksi 1'i 15'e eşit dediniz. Buradan 2 üzeri N'ye eşittir 16 geldi. 16.2'nin dördüncü kuvvetidir. Demek ki neye kaçmış? 4'müş. Yani bunun da eleman sayısı 4'müş. Çok güzel. Şimdi yapacağımız olay şu. Tabii sen biraz daha düzenli yaz. Benim kalemim şu an biraz ekran alıntısı yaptığım için görünsün diye kalın yazıyorum. Sen biraz daha ince yazacaksın tabii ki. Ve nizami yazacaksın. Şimdi şurası A kümesi olsun. Şurası B kümesi olsun. Biz A, kü A birleşim B'yi 8 bulduk. Kesişimin eleman sayısı, kesişim bölgesi şurası bak değil mi? Buranın 2 elemanı varmış. A fark B dediği yer şuradaki A'yı dilimi arkadaşlar. A'da olup B'de olmayanlar. Burada da 4 eleman varmış. Şimdi birleşimlerinin 8 elemanı varsa. 4 burada 2 burada 6. Demek ki buraya da 2 tane eleman kalıyor. Şimdi bize sorulan şey ne? B'nin eleman sayısı. B kümesini bir tarar mısınız arkadaşlar? Bak ben tarıyorum sen de tarar mısın kağıttan? a da burası değil mi B kümesi Burada toplam kaç eleman var Burada toplam 4 eleman var hocam Demek ki SB kaçmış arkadaşlar Hop 4'müş Diyeceğiz Tamam umarım anlaşılmıştır Dediklerim Şimdi şunu şöyle küçültelim Sen de notunu al Şunu da şuraya Yerleştirelim pekala Şimdi geçelim 11. sorumuza A ve B kümeleri için A'nın eleman sayısının 2 katı A kesişin B'nin eleman sayısının 6 katına ve bu da A birleşim B'nin eleman sayısına eşitmiş. 2, 6 ve katsayılara bakıyorsunuz 1. O halde şöyle diyebilir miyiz acaba? Ben A kesişim B'nin eleman sayısına x dersem. A'nın eleman sayısı bak 6x ya. A'nın eleman sayısı 3x olur. Böylelikle 2 kere 3x kaç yapar? 6x. 6 kere x de 6x yapar. O zaman buranın kendisi 6x. Hemen durmuyorsun beklemiyorsun. Acele etmiyorsun. Şöyle iki tane küme çiziyorsun. Şurası A kümesi olsun burası B kümesi olsun diyorsun. Bunları dedikten sonra da şunu yapıyoruz. A kesişim B'nin iki tane elemanı vardı. Bu bir. A'nın üç iki tane elemanı vardı. A dediğimiz yer neresi? Bak sarıyla gösteriyorum. A dediğimiz yer A'nın da buranın tamamı. Şimdi bu sarıyla taradığım bölgenin içerisinde kaç tane eleman varmış? Üç iki tane. E, iki'si buradaysa o zaman 2x iki de şuradadır Peki A birleşim B'nin tamamının içerisinde 6x tane eleman Varmış bak x artı x'den 3x'i burada o zaman 3x'i de buradadır Çok güzel şimdi bak iyi dinliyorsun SB12 ise demiş SA kaçtır Şimdi B kümesi B kümesini bir tarayalım mı seninle Hadi B kümesini tarayalım B kümesi neresi biliyor musun Yeşille taradığım yerin ta kendisi ve bunun içerisinde normalde kaç eleman var? X artı 3 xten 4X tane eleman var. Ve soru bana ne demiş? Bu küme 12 eleman. 4X 12 ise X kaçtır arkadaşlar? Tabii ki 3'tür. X 3 ise A kümesi. Yani az önce sarıyla gösterdiğim yer vardı ya. Aha da şurası. Bu bölgede kaç eleman var demiş. E 3X tane eleman vardı. X kaç arkadaşlar? 3. O zaman 3 çarpı 3'ten cevap kaçtır? 9'dur diyebiliriz. Doğru cevabımız 9. Bu soruyu da bu şekilde çözdüğünüz zaman... Yine hocadan, öğretmenden tam puan alacaksın. Geçtik mi 12'ye? Geçtik valla. Hadi bakalım. A veya B gazetelerinden en az birinin okunduğu 135 kişilik bir site düşünün. A gazetesini okuyanlar, B gazetesini okuyanların iki katıdır. Sadece A gazetesini okuyanlar, sadece B gazetesini okuyanların da beş katıdır demiş. Hmm, bak şimdi hemen A gazetesi diyorsun, hop bir de B gazetesi diyorsun. Şurası A gazetesini okuyanlar. Burası B gazetesini okuyanlar. Sadece A gazetesini okuyanlar nerededir arkadaşlar? Aha şu yeşille taradığım bölgededir bakın. Sadece burasıdır. Sadece A gazetesini okuyanlar. Sadece B gazetesini okuyanlar da aha sarıyla taradığım yerdedir. Yani şurasıdır. Tamam. Şimdi diyor ki Yeşil bölgedekiler diyor A gazetesini okuyanlar Sadece B gazetesini okuyanların 5 katıdır demiş Yani burada x tane eleman varsa Burada kaç tane eleman vardır 5x tane Çok güzel buraya kadar her şey mükemmel Yukarıdaki bilgiyi Biz atladık sanki ya Oraya da bir daha bakalım mı A gazetesini okuyanlar e, B gazetesini okuyanların 2 katıdır Şimdi bak ben şuraya A diyeceğim Tamam oranın ne olduğunu bilmiyorum çünkü ben Bilmediğim bir şeye bir harf vermem gerekiyor Matematikte Peki A gazetesini okuyanlar kaç kişi arkadaşım? Yazıyoruz. 5x artı A kişi. B gazetesini okuyanlar. E hocam onlar da x artı A kişi. Diyor ki A gazetesini okuyanlar bu. Bunun iki katıdır demiş. Hmm. İki katıdır. E, eşittir o zaman yani değil mi? Eşit. O halde 5x artı A. 2 içeri dağıtın. 2x artı 2 A mı yapar? A'yı bu tarafa gönderdim. A 2x'i bu tarafa gönderdim. 3x yaptı mı yaptı? O zaman a 3 xe eşitse ben buradaki a'yı sürerim artık. Niye tutuyorum ki? 3x olduğunu biliyorum. Hepsi aynı türden yazıldı çoktan. Çok güzel. Buna göre bu sitede sadece tek bir gazete okuyan kaç kişi vardır? Yani sadece tek gazete okuyanlar bakın. Bir şurasıydı bir de burasıydı. Yani toplam 6x bize 6x soruluyor arkadaşlar. E, i̇yi tamam hoş güzel de X nereden bulacağım yani? x'i şöyle bulabilirsin bak. Hazır mısın söylüyorum. Sorunun en başında verilen kısmı hiçbir, hiçbir şekilde unutmayacaksın. Bunu unuttun. Soru senin için bitmiştir. Aa böyle bırakırsın soruyu. Toplam kişi sayısı burada ne? 5x, 3x daha 8x, x daha 9x. Bak o zaman 9x eşittir. 135'miş. Her iki tarafı 9'a bölersen. x eşittir 15 gelecektir. x'i 15 bulduk mu? Bizden ne isteniyor demiştik? 6x isteniyor. O halde cevap 6 kere 15'tir. Yani doğru cevabımız 90'dır diyeceğiz bizim. O halde tabii ki öğretmen bu şekilde bir kağıt gördüğü takdirde yüz vermemesine imkan dahilinde değil değil mi? Yüz vermemesine şaşırmak gerekiyor. Pekala. Hazırsanız 13. sorumuza bakalım. Güzel hazırlık çalışması oldu bence sizin için. Bir otobüste seyahat eden yolcular ikram edilen çay veya kahveden en fazla birini içmişlerdir. En fazla birini içmişler. En fazla birini içmişler. Çay veriliyor, kahve veriliyor. Ben olsam ikisini de içerdim. Demek ki ben otobüse değilim. Çay veriliyor, kahve veriliyor. En fazla birini içiyor. Hmm. Şimdi burada sadece içmeye odaklanmayın tamam mı? En fazla birini içiyor diyorsa hiçbirini içmiyor da olabilir. Böyle bir ihtimal var. Düşündünüz değil mi? Böyle bir şey var. Peki. Hiçbirini içmeyenler var. Bir de sadece bir tane içecek, içecek. i̇çecek içenler var. Bunu böyle düşünelim. O zaman şöyle diyorum. Şurası çay içenler. Şurası kahve içenler. Dışlarında da hiçbir şey içmeyenler var. Çay ve kahve de yazdık buraya. Peki devam. Çay içen yolcu sayısı kahve içen yolcu sayısının 3 katı. Aa bir dakika ya dur dur dur. Bir şey daha yapalım mı burada? Bir kere hem çay hem kahve içen yok ya. Yani şu kesişim bölgesi olmayacak değil mi? O zaman biz bu kümeleri niye ayrık çizmiyoruz? Aha şöyle. Ayrık çizelim gitsin ya. Olmaz mı? Peki. Bence olur. O zaman çay içen yolcu sayısı kahve içen yolcu sayısının 3 katıdır demiş. Yani ben kahve içen yolcu sayısına x dersem çay içen yolcu sayısı 3x olacaktır. Tamam. Eyvallah. Çay veya kahveden hiçbirini içmeyen yolcu sayısı tüm yolcuların sayısının yarısıdır. Hmm, şimdi yani diyor ki yarısı demek ne demek? Mesela Burada ince bir detay var Şu yazılabilir mesela bak işlem hatasıdır bu dikkat hatasıdır Çoğu öğrencimizde yapar 3x x daha 4 xler, der He, Yarısı demek ki burada 2x var der bak bu hatalı Tamam mı bu hatalı Şimdi burada şöyle düşünmek gerekiyor ee, Senin cebindeki para ikimizin cebindeki toplam Paranın yarısıdır demek ne demek aslında Senin cebindeki parayla Benim cebimdeki para eşit demek bunu söylemenin farklı bir yolu bu değil mi? O halde bak diyor ki çay veya kahveden hiçbirini içmeyen yolcu sayısı tüm yolcuların sayısının yarısıdır diyorsa demek ki burada da 4x kişi var. Bak toplam 8x kişi oldu 4x hiçbir şey içmemiş bak yarısı hiçbir şey içmemiş oldu. Tamam çay içmeyen yolcu sayısını da bize 40 vermiş. Çay içmeyenler nerededir dışarıdadır yani şurada ve şuradadır çayın dışındadır. O halde 4x ile x'i topladınız 5x dediniz. 5x kaça eşitmiş 40'a. O zaman x çıktı ortaya. x kaçmış arkadaşlar 8. Sabahtan beri x x x x deyip duruyoruz Aa, 8'miş işte. Buna göre kahve içmeyen yolcu sayısı. Kahve içmeyenler hangisi? Kahvenin dışında kalanlar. Yani şu ikisi arkadaşlar. Şimdi x'i bulduk ya bize ne sorulmuş? 4x artı 3 xten 7x sorulmuş. O halde 7 çarpı 8 çünkü x 8'di. Cevabımız kaç olur? 56'nın ta kendisi. Bu sorudan da tam puanı kaptık mı? Kaptık. O zaman 14. sorumuza bakıyoruz. Daha fazla aşağı inmiyor sayfa. Çünkü yazılıyı bitiriyoruz be. Devam. Demiş ki bize 14. soruda. Benim 1, 2, 3, 4, 5 elemanlı bir kümem var. Bu kümenin alt kümelerinin kaçında? B bulunur, D bulunmaz demiş. Şimdi bak. Aynen bu çözümü de yapabilirsin. Hoca tam puan verecektir. Bu bulunur diyorsa bulunur diyorum üstünü çizeceksin O elemanın Bu bulunmaz diyorsa bunun da üstünü çizeceksin Geriye kaç tane hemen kaldı? 1, 2, 3 tane O zaman cevap nedir biliyor musun? 2 üzeri 3'ün ta kendisidir 2 üzeri 3 kaç? 8 Aynen böyle yaz tam puanı verecektir hoca Ama öyle çok ümitlenme 2-3 puanlık bir soru olur senin için Tamam Devam ediyoruz 15. sorumuzla A ve B kümeleri için A'da olup B'de olmayanlar 14 tane eleman var. B'de olup A'da olmayan 19 tane A birleşim B bir 42'ymiş olduğuna göre A kümesinin eleman ile B kümesinin eleman sayısının toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Ben şuraya bir A kümesi çizeyim şuraya da bir B kümesi çizeyim. Şurası A olsun. Hop. Şurası da B kümesi olsun. A fark B neresi arkadaşlar? A'da olup B'de olmayanlar. Yani yeri neresi? Şu kısım değil mi? Burada 14 tane eleman varmış. B fark A neresi B'de olup A'da olmayanlar Şurası burada da 19 tane eleman varmış Bunu Şuradaki elemanı ve şuradaki elemanı Toplayınca da eleman sayısını 42 yapıyormuş yani O zaman 19'da 30, 19'da 14'ü topladık 33 yaptı 42 yapması için demek ki Buraya 9 tane daha eleman lazım Şimdi A kümesinin eleman sayısı Neresi A kümesi Aha Şu maviyle işaretledim yerin tamamı arkadaşlar Burada kaç eleman var 19, 14 artı 9'dan 23 eleman var Artı bunu buldum. Şimdi bir de SB'yi bulacağım. Bu da sevgili arkadaşlar neresidir? Aha da şurası. Burada kaç tane eleman var? 19 artı 9'dan 28'de burada eleman var. İkisini toplayacaksınız. İkisinin toplamı bize 51'i verir. Bu da bizim doğru cevabımızdır. Yine bu soruyu da bu şekilde çözen arkadaşlarım tam puanı koydular ceplerine. Devam ediyorum 16. soruyla. A ve B kümeleri için A'nın eleman sayısının iki katı B'ye eşitmiş. Yani B'nin eleman sayısı A'nın eleman sayısının iki katıymış. Tamam. Güzel. Bir sıkıntı yok. A kesişim B'nin tümleyeni. he şimdi bak buraya not zamanı gençler. Not deyin. Siz de alın bu notu. A kesişim B'nin tümleyeni demek. A fark B'nin ta kendisidir. Ve... Bunun yanı sıra eğer sen mesela örnek veriyorum A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni diyorsan bu da nedir biliyor musun? Eşittir tabii ki şeyler önermelerden mantıktan alıştık denktir yazıyoruz hala. Bak şimdi bu aynısı kalıyor bu aynısı kalıyor. Şunun değilini alıyorduk ya o zaman bu aynısı kalacak yine ve ben yine bunun değerini alacağım. Bu şekilde birincisinin aynısını bırakıyorsun ikincisinin değilini alıyorsun. Tümleyenini alıyorsun. Değil de önermelerdeydi. Mantıktaydı. Evet. Şimdi şuraya bakıyorsun ne var? A kesişim B'nin mi var. Aslında orası nedir o zaman? A fark B'dir. Şimdi o zaman hemencik şöyle çizdin. Buraya A dedin. Buraya B dedin. A fark B. 4 miymiş Yani burası 4. Tamam. Güzel. Şimdi A birleşim B'nin 24 olduğunu söylemiş. Yani şu kısımda sevgili arkadaşlar Böyle B kümesinin içerisinde. Yani ben buraya A buraya B dersem. Hadi hiç bunları da yazmayalım. Şuraları da göstermeyelim. Burada A tane burada B tane eleman olsun diyelim. Bakın A artı B kaçmış? O zaman 20. Neden? Çünkü tamamı 24 elemanlıymış. 4'ü çıkardım 20 kaldı. Güzel. A'nın eleman sayısını bulun bana. A'nın eleman sayısı şu kısım A'dır. A artı 4'tür. A artı 4'ün 2 katı demiş bakın. 2 ile çarptım. Eşittir. Benin eleman sayısı yani şurası a artı b. Benin eleman sayısını zaten biz 20 dememiş miydik ya, değil mi? 20 idi orası. O zaman direkt 20 yazalım. E çok güzel. A artı 4 kaçtır o zaman? 10 olmaz mı? A artı 4 eşittir 10sa A kaçtır arkadaşlar? 6. Neden 10 yazdım? 2 kere 10 20 yapar çünkü. A 6'ıymış. Burası 6 ise burası kaçtır? 14'tür. Ya onları da e gerek de yokmuş hocam. Niye? Çünkü bana A kesişim B'yi sormuş. A kesişim B şurasıdır. Ve burada da biz 6 tane eleman olduğunu bulduk. Cevabımız neymiş arkadaşlar? 6. Bir de sizler ricam böyle yazılıda sonuçları bulduktan sonra onu mutlaka mesela sonucumuz 6 ya ya böyle bir çember içine al ya ne bileyim şöyle yap ya da böyle yap ya da 6 yaz yanına bulunur yaz nokta koy tamam mutlaka onun sonuç olduğunu belirt yani hocaya. Tamam yoksa öyle arada güme gidebiliyor. Sonra kağıdını falan kontrol etmek e, edemeyebiliyorsun bazen. Dolayısıyla bu dediklerimi yaparsan karlı çıkarsın. 17. soru. M kümesi. Bak şimdi bu kümelerin de okunuşunu sevgili arkadaşlar. Siz de aynen benim gibi yapın. Bunları da öğrenin. M kümesi. Şöyle. Öyle ne ta, pozitif tam sayılarından oluşmakta ki. Bakın şurası ne öyle. Öyle n pozitif tam sayılarından oluşmakta ki bu n tam sayıları 150'den küçük veya eşit ve 3'e tam bölünür. Şimdi 150'den küçük olup pozitif olan ve 3'ün katı olanları düşünün. M kümesi aslında şuymuş. 3'ün katları ya 3, 6, 9, nokta nokta nokta 150 de en son 3'ün katı olduğu için 150'yi yazdım. M kümesi bu. T kümesini de yazalım. Hadi onu da beraber okuyalım. Öyle n pozitif tam sayılarından oluşmakta ki n'ler 150'den küçük veya eşit ve n 5'e tam bölünür. He, demek ki bunlar da 5'in katı. Yani 5, 10, 15, nokta nokta nokta. 150 de 5'in katı olduğu için 150'yi de yazdım. Çok güzel. Kümeleri veriliyor. T fark m kümesinin eleman sayısı. T fark m ne demek? Yani şunda olup da bunda olmayan elemanlar. Bunda olup bunda olmayan elemanlar nedir aslında? 5'e bölünen ama 3'e Bölünmeyen elemanlar demek He 5'e bölünüp Hem 5'e hem 3'e bölünen elemanlar hangileri? 15'in katları değil mi? 15'e bölünenler Demek ki biz Şu T kümesinin içerisinde Kaç tane eleman varsa bulacağız 0'dan 150'ye 15'in katı olan kaç tane eleman varsa Bunları çıkaracağız hmm, Tamam çok basitmiş o zaman Bu T kesişim M'yi çıkaracağız yani T kesişim M 15'in katlarıdır. 15, 30, 45, nokta, nokta, nokta, hop. En son 150 yazdık. Çünkü 150 de 15'in katı. Burada kaç tane eleman var? Burada kaç tane eleman olduğunu nasıl buluyorduk biz? Şöyle. 150'den 15'i çıkarıyorsunuz. Son terimden ilk terimi çıkardınız. Kaçar kaçar artıyor? 15'er, 15'er artıyor. Artış miktarına böldünüz ve 1 eklediniz. Bu da arkadaşlar bize neyi verir? Onun ta kendisini. Şimdi T kümesinde kaç tane eleman var onu da bulalım 150'li son terimden hatta onu şuraya bulalım arkadaşlar burayı silelim son terim 150 ilk terim 5 bölü bunlar 5'er 5'er artıyor artış miktarı 5 artı 1 dediniz Bu da arkadaşlar neye eşittir 30'un ta kendisidir Yani şu küme 30 elemanlı Şuradaki istemediğimiz küme de 10 elemanlı Demek ki 30'dan onu çıkarırsak biz cevabı bulacağız doğru cevabımız 20 olacakmış diyebiliriz. Ve ve ve ve ve son sorumuz. Bakın size burada da başarılarımı diledim yani. Tamam mı? İyice konsept olsun diye buna yazdım. Ama benim imzam değil. Tabi SML Hoca yazıyor. Ee, tabi beni ilk defa gören 9. sınıf öğrencileri varsa ismim SML değil. İsmim SML değil. İsmim İsmail. 2018'de kanalı kurarken... E, ismimin sesi harflerinden kurmuştum. E, öyle de kaldı. Hiç bozmadım. Ama güzel oldu. Marka gibi oldu. Bayağı da kaliteli oldu. E, i̇smimi şimdiden tanıyın. İsmail arkadaşlar. E, hala abone olmayan ve videoyu beğenmeyen varsa. E, abone olup videoyu beğenirlerse beni mutlu etmiş olurlar. 18. sorumuza çözelim mi? Hadi çözelim. Bir okulun yetiştirme kursuna katılan öğrencilerin %65'i M yayınlarını çözmekte. %40'ı T ve %45'te N yayınlarımı çözmekte. Hmm şimdi bu biraz böyle hani her sınavın son sorusu biraz böyle şey olur ya. Zorumsu bir soru olur ya böyle zorumsudur o tamam mı? Genelde de böyle hani sınavdan çıkar çıkmaz öğrenciler birbirine şeyi sorar. Son soru yaptım mı? Son soru yaptım mı? Ben ya, son, son soru işte bu, o soru bu soru. Tamam. Şimdi nasıl çözeceğiz? Bakın hep söylüyorum. Şema çizin. Ben şemaz. Şu M yayınlarını çözen öğrenciler. Burası N yayınlarını çözen öğrenciler. Şurası da arkadaşlar T yayınlarını çözen öğrencilerin kümesi olsun. Peki. M yayınları, T yayınları ve N yayınları dedik. Şurada A kişi. Burada B kişi. Burada C kişi. Burada D. Burada E, burada F ve burada da G kişi olsun. Peki. Şimdi M yayınlarını çözen kişi sayısı sınıfın %65'iymiş ya. O halde A artı B artı E artı G diyorum. Yani A'nın tamamını aldım bakın. Dikkat ettiniz mi? A'nın tamamı. %65 diyorsa hemen yapıştırın. 65K'ymiş. K ne hocam? 65'in katıymış dedim. Tamam. Güzel. Şimdi T'ye bakalım. T'de de ne var? B var. Ondan sonra şuradaki B miydi? B değil arkadaşlar bakın orası. Şurası D. Üzgünüm. Özür dilerim. Pekala. B var. D var. F var. Ve G var. Bu da kaçmış arkadaşlar bakın. %40'mış değil mi? O zaman 40K diyorsunuz. 40'ın katı diyorsunuz. Peki. Sonra da N'ye bakıyorsunuz. C var. E var. F var. Ve G var. Bu da kaçmış? %45 yani 45 K diyoruz buraya da kırmızı ile yazalım Bozulmasın gelenek 45'in katı dedik pekala Şimdi dikkatli dinliyorsunuz Sadece 2 yayını birlikte çözen öğrenciler kursun %30'u Sadece iki yayın neresidir arkadaşlar Bakın şurası M ve T yayınları Burası M yayınlarıyla N yayınlarını çözenler Burası T ve N yayınlarını çözenler Dolayısıyla D artı E artı F kaçmış D artı E artı F D artı E artı F Eşittir. %30 olduğuna göre 30 kymiş diyeceğiz. Peki sonra ne diyeceğiz? Şunları bir toplayalım mı ya? Hadi gelin bir el birliğiyle. Bak A var. B var. C var. A artı B artı C. Artı D var. E var. Ve F var. D, E, F nin 30K olduğunu biliyorduk ama. 30K yazdım. Sonra Bakıyorsun, bakıyorsun. Bakıyorsun. Bir tane daha E, D. Bir tane daha E, bir tane daha F var. Onu böyle bıraktım. İyi dinle şimdi. Artı bir tane G var. Artı iki tane daha G var. Üç tane G var diye burada bak. Bir, iki, üç. Şimdi bunları toplarsanız. 65, 40 daha. 105, 45 daha. 150K yapar. Şimdi gelelim şuna. A artı B artı C. A artı B artı C. D artı E artı F. D artı E artı F. Ve bir tane de G, bir tane de G. Şurası, bu grubun %100'ü yapmaz mı arkadaşlar? Tamamı %100'ü verir sonuçta. Bir şeyin bütünü %100'dür. O zaman ben bu yeşille işaret edildiğime 100K diyeceğim. Artı 30 da şurada var. Artı iki tane G var. Bu da neyi veriyormuş bize? 150K'yı veriyormuş. Şimdi %30'u topladığımız 130K. Bunu karşıya atarsanız iki tane G eşittir, 30K gelir. Pardon 20K gelir. Ve 2G 20K ise tabii ki G nedir arkadaşlar? 10K'dır. Biz bu K'lara hep 10'un katı 40'ın katı 65'in katı dedik ya. Aslında onlar yüzde Ve bize ne demiş? 3 yayını birden çözen öğrenci sayısı kurstaki öğrencilerin en az yüzde kaçıdır demiş. Bakın biz G'yi ne bulduk? 10K bulduk. O halde 10'udur diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Sorumuzun cevabına. Ve... Sınavı bitirdik. Artık biz eskiden yapardık kağıdı katlardık sadece isim kısmı üst tarafa gelecek şekilde katlardık ve öğretmene teslim ederdik. Sizde nasıl bilmiyorum belki öğretmen gelip kendisi falan alıyordur kağıdı illa ki bu şekilde bu kağıtlar toplanacak ve senin şu an bu verdiğin kağıt bir yüzü hak ediyor tamam bir yüzü hak ediyor. Dolayısıyla arkadaşlar bakınsa doğru doğru kağıt. Sen de eğer bu çalışmadan verim aldıysan Eminim ki sınavında iyi geçecektir. O halde, o halde, bu çalışma kağıdını al, doldur ve mutlak suretle sınava girmeden önce, yazılıya girmeden önce bir kere daha adam akıllı biçimde bir gözden geçir. Umarım sınavın, Umarım yazılın çok güzel geçecektir. Ben inanıyorum sana, yapacaksın. Valla lisedeyken bana da kötü demişlerdi matematiğime. Lise 2'nin yani eskiden lise 2 şimdi 10. sınıf. 10. sınıfın sonuna kadar benim de matematiğime çok kötü demişlerdi. Ama sıkıntı yapma. Ben şu an bir matematik öğretmeniyim. Benim şu an kitaplarım var. Ben kendim isteyerek üniversitede matematik bölümü okudum. Dolayısıyla arkadaşlar kimsenin dediğine öyle aldırış etmeyin. İyiymiş matematiği eyvallah deyin. Matematiği kötüymüş eyvallah ona da eyvallah deyin. Hiç kimseye... Aldırmayın kulaklarınızı tıkayın iyi de olsanız kötü de olsanız İyiyseniz rehavete kapılmayın Kötüyseniz karamsarlığa kapılmayın Hiç sıkıntı değil Yazılı demek yazılıdan aldığınız notlar Demek hayattaki hiçbir Başarınızı ölçül ölçülendirmeye Yetmez arkadaşlar O sadece bir yazılı notudur ha, Yazılıdan da yüksek alsak tadından yenmez mi vallahi yenmez çok da güzel olur Dolayısıyla arkadaşlar umarım yazılılarınızda başarılı olursunuz. Umarım hepiniz 90 üstü notlar alırsınız diyorum. Ve artık videoyu noktalıyoruz. Evet videomuzun sonuna geldik. Yazılı çalışmamızın, yazılı provamızın sonuna geldik. Diğer videolarda inşallah seninle beraber yine görüşürüz. Artık ikinci yazılıya mı olur yoksa 9. sınıf ikinci yazılısı hazırlığına mı olur bilmiyorum ama mutlaka görüşeceğiz. Kendine dikkat et, hoşça kal, sağlıkta kal ve bu lafı çok duyacaksın. Bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.